Hocam bir şey söyleyeceğim. Söyle. O öyle çıplak fotoğraflarını burada sergilemeye, kendini burada göstermeye utanmıyor musun? İnsanların gençlik sana bakarak utuz bir çekiyor. Patron. Diyor? Ne diyor? Ne lan baba? diyorum amına Lobi kim neyse ona diyorum amına koyayım. Koymuş oraya üstsüz söyle fotoğraflarını. Baba. Söyle. Söyle. Kanka söyle bir şey baba. söyleyeceğim. Sen o evet. fotoğrafı oraya koymanın amacını evet. bana bir anlat, ben de sana söyleyeceğim ne diyeceğimi. Evet. Sence ne? Ne olabilir amına koyayım? Gençliği tahrik etmek, söyle teşhircilik. Söyle. Aferin sana böyle. Sen IQ'su çok yüksek bir insansın. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Erkek mi avlıyorsun buradan? Evet. Nasıl anladın? Sen ya kız peşindesin burada ya erkek peşindesin. Sen evet. oyun peşinde değilsin. Evet. Nereden Ay. çıkardın bunu? Söyle. Ses tonu. Bunu bak, nereden çıkardın? Sesinde bir yavşaklık ses tonu var. Sesin bir kadar yavşak ses tonu. Onu ben sana bir söyleyeyim. Bir de profil fotoğrafın. üst Üstsüz fotoğraf yok. Bir de burada daha bunu gömmemeli e tamam. de gözüküyor. Doğrusunu tamam. söyle. Peki doğrusunu söyle. Niye o fotoğraf orada? Bu kadar mı? Yo beni atma. Şimdi sen Seni... ben atacaksın. Laf yetiştiremediğin Aa. için beni atacaksın. At... Yo atmıyorum. Ne alakası var? Tamam cevap versene abi o zaman. Ben soruyorum sana sadece. Senin sorunun cevabı yok ya. Abi bak bir bok yiyorsan da net olanladım. anladın mı? Evet de ya. Kız için yaptım da ya. İki tane kız düşürebilmek için kendimi satıyorum burada. Ben anlarım zaten onu. Anladın mı? Abi ne alaka? Ne alaka ya? Abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi ne bak alaka? bunu bizim eştiğimiz, dostumuz, bacımız yani tüm Türkiye bu oyunu oynuyor yani. Anladın mı? Teyzemiz, halamız, tamam. amcam da oynuyor. Aga sen, aga sen çok hani yanlış şeylere takılıyorsun ya. Neye takılmalıydım peki? <gülüyor> Gerçekten çok yanlış şeylere takılıyorsun. Yok yok. Sen o fotoğrafı niye koyduğunu bana anlat. Ben de sana hak vereyim. Hani öyle vedalaşalım. Hayır, ne var mı? ki fotoğrafında ne var yani anladın mı? Bana onun açıklamasını yap yani. Ne, itici olan ne yani? İtici olan fotoğraf İtici mı? olan şöyle. Itici, Onu söyle. Bak itici değil Dinliyorum işte fotoğraf. Fotoğraf çok davetkar kanka. Anladın mı? Daha işte ne kadar güzel. Güzel bir şey değil mi bu? Ama sekse davet yani ama eskiden dansa davet vardı, sen sekse davet fotoğrafı koymuşsun buraya. <gülüyor> abi sen çok ince düşünüyorsun valla. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim, yanlış ama mı ya? tuttum seni, lobeye bir girişim vardı fena, yemin ederim hepsini attım senin yüzünden bak. Şarbi mi söylüyorsun? Bekle, abi bekle ama bak izle bak, gelenleri izle ondan sonra konuş. Abi. Hadi bekliyorum. Biz çekici adamız yani. Bir göster bana o zaman yani çekiciliğini. Hiç... Biz çekici adamımıza abi, sen de böyle bir tane fotoğraf yapmanız. Sen mi bana şu lobiye iki tane kız çekip onları nasıl çektiğini göster, ben de sana aynı sikillerimi göstereceğim. Bende de başka özellikler var. <gülüyor> Bende de başka özellikler var. Neredesin abi sen? Abi ben an. sen neredesin? Ben İzmir. Aa İzmir. Güzel. Aynen. O yüzden... Bekle abi. Boyoz, aynen abi. Ya Bekle arkadaş, abi. Bekliyorum abi, tamam. bekliyorum abi. 26, 26 abi. Güzel. Abi bak ben sana şu anda SS alayım tamam mı? İnan ki bak o kadar çok tam var ki. Sadece bayraktan deniyorum yani. Bak arkadaş sistemi atsam sana. Tamam sen kız getirebiliyor musun? Onu söyle bana. Yani bulabiliyor bir tane kız getiremiyorsun. Kusura bakma yani o zaman. Hoşa. Abi ben onun peşinde değilim ama Bekle ve gör yani. Şu Emir atsana, bir ki önceki lobide bana küfür etmişti. Atayım abi. Selamünaleyküm abi. Alemselam. Aleykümselam. Miraç hanım mı, bey mi neyse artık yani. Bu elbise çok okturma <gülüyor> abi. Yok, kanka yanlış <gülüyor> mı patron, hanım. üstündekini görmüyor musun? Hanım mı, hanım mı diyor, abi. bey mi diyor. <gülüyor> abi, böyle kız karakter daha iyi ya. Kız karakter daha da kanka sen abi, bir hayalindeki kadını yaratmış gibisin yani anladın mı? Tam kız karaktere biz de laf etmiyorduk. Abi sen tam var ya şeysin ha harbiden de kanka, bir şey bir söyleyeceğim patron. Bak şu tipe bir bak. Bakanın. Yemin ediyorum İzmir kordona çıkıyor. Süslenmiş, makyajını yapmış, giyinmiş, hayalindeki karakteri burada yaşıyor yani bu çocuk. Aile lab. abi senin adın ne denil alev? Ya Adım nale değil bu arada. Ya, uyuz oluyorum ya. Selamünaleyküm. Ne uyuz Aleyküm. Aleykümselam baba. Ya kardeşim bir şey söyleyebilir miyim ya? Evet. Bir sen da, bir, sen yok, yok, ya, bir, bir şey söyliycem. Yok yok lan bir şey eksiksin. söyleyeceğim. ya bak. Ola beye gidiyorsun selam veriyorsun ya adam atıyor neden acaba ya? Oğlum selamdan ama mı korkuyorlar ama, acaba? Yemin ediyorum var ya. Abi en selamdan mı şey korkuyorlar ya? Diye. Abi, abi, abi, abi ama bak şimdi bana sizin, bana, sizin bana birinizin müşah bir etmesi lazım. Evet ikisini de gönder abi. Gönder abi sen ikisini de gönder. Ediyorum kanka sıkıntı yok. Aliyim selam. El olsun. Ben kendim çıkarım abi. Kovmayın my God. olsun. Atmıyorum seni miras gel gel. gel. Emirat, at. Emir stat. Dikkat. Ha evet gelsinler. Aa güzel. Tamam bir güzel çıktın amelaki. Yani sen var ya sen bana bırak ya sen abi. bana bırak yani. Abi saat çok geç oldu. Ha. İnan ki. Oğlum asıl bu i̇nan saatte çok ortamı. geç. Kur'an nortan bu saatte. Sen bana güvenme inan. Ya aynı başladım ben. Kesinlikle. Sen bana güven. Emirat yine. Hoş geldin. Ee, dinler misiniz ya? Bir dinler misiniz ya? Adam gibi geliyoruz, şey yapıyorsunuz ya. Yani. E, Oğlum bir git ya. Hoş geldiniz Fembe. Hoş buldum. Eee nasılsınız? Ederim. İyiyim siz? Biz de iyiyiz. E, Patronla muhabbet ediyorduk da. Tanışıyorsunuz galiba değil mi siz? Patron. ya Evet, tanışmıyorsunuz mu? Ya şeyi soracaktım, ee, Pembanım. Hanım. Ee, bu arada Suudi hoş geldin. Suudi mi? Sağda mı? Suudi mi? Neyse, artık. Suudi hoş geldiniz. Eyvah. Merhaba, hoş geldiniz. Abi. Ben kaçıyorum, var mı bir isteğim benim? Dur dur, nereye Mesela ya konuşmadım. patron? Eee abi, bu işler böyle. Dur dur, bir şey tabii soracağım tabii şimdi. Konuştum benimle. Kızlara bir sor şey abi, soracağım. Sor, sor fotoğrafı ee. soracağım değil mi? Sor evet, fotoğrafı soracağım abi. Fotoğrafı soracağım. Sor abi. Fotoğrafı soracağım. soracağım. Pembe sor Hanım abi. ve Sude Hanım, burada mısınız? Evet. Sor abi, tamam. Bu e, bu arkadaşın profi <Gülüyor> fotoğrafı hakkında yorum yapar mısınız? hangi arkadaşım bu patron arkadaşım patron yazıyor elindeki ya ne gibi bir mevzu yani nasıl bir şey onu anlamadım ama. hayır hayır o şeyi iddia ediyor hani bak şimdi ben... şimdi bak, bak arkadaş da bayraktan geldi geldiği gibi dedik ki bu ne yetici fotoğraf dedi öyle hayır dedi, öyle demedim ben anlatabilir dedi. miyim bir dakika ben, anlata... ben anlatabilirim abi patron dedi ki anlat abi, anlat abi. abi anlatayım abi izin var anlatayım abi Hı. Patron dedi tamam ki: "Abi sessiz ol." Abi tamam abi. Sakin. Patron dedi ki: "Sakin." Ben de bu fotoğrafı yükledim yükledim dedi. Evet. Ben, ben dedi bu fotoğraftan dedi. Kızlar dedi geliyor dedi bu fotoğrafa. yalan konuşma. Geldiniz. Nasıl yalan? Yalan konuşma. Ya İyi de bir şey söyleyeceğim. Gerçekten. Evet. Fotoğrafınıza göre geldiğimizi konuşuyorsun. nereden çıkartıyorsunuz ki? Ama Siz ben dakika, biz oyunlamaya giriyoruz. Yani sizin yakışıklığınız, çekimleriniz. Bu kadar lobby varken, bir şey söyleyeceğim. Bu şey kadar lobby varken, neden üssüz bir erkeğin mahremine giriyorsunuz peki? Üssüz. Bakmıyorum ki. Bakmıyorum ki. Abi, Hadi oradan. Abi bir dakika, dur bir. Bir dakika. Üssüz. Memuşlu gözükiyor adamım. Bir şey söyleyebilir miyim? Abi bir dakika beni dinle. Bir dakika ben bir, bir şey söyleyebilirim. Sen şimdi, sen de bayraktan geldin, geri gelmez dedin ki bana. Neden bu fotoğraf, neden böyle, neyin peşindesin vesaire gibi konuşmalar yaptın. Doğru mu? Ben bir dakika bir dakika. Suda'nın bir düş, şey söyleyecekti. Sude söylesin. Çok eksik yapıyorum bence. Çok boş yapıyorsun yani. Tamam söylesin. Hanımefendinin sözünü bölme. Evet fotoğraf oldu. Heh bu. Ha? Bu. Evet, Bunu diyeceksin oldu. ya. Patron sen bir şey söyleyeceğim. Sen niye bunu ofansif algılıyorsun? Ben kötü yanlış abi, bir şey söylemedim ben ki. Ben onun ben onun peşi, Hayır sen diyorsun ki onların peşindesin. Ya alakası yok. Ne alakası var abi? Sudan'a peki ne bir şey Kaslı erkek vücudundan mı hoşlanırsınız? Nasıl anlamadım? Kaslı ya, erkek ne vücudundan hoşlanırsınız. Çok boş yapıyorsun ya. Sen çok boş şeypen. Ya. Abicim, alakalı. patron abicim. Kız diyor ki Evet tamam abi, profil sen fotoğrafın... Sen abi bak kız diyor ki profil tamam fotoğrafından abi. geldim diyor zaten diyor. İçi boş diyor. Evet biliyorum abi diyor be. ama profil fotoğrafından girdim içeri diyor. Tamam abi. Tamam. Doğru. Ben içi boş diye bir şey söylemedim yalnız. Ya birazdan diyeceksin. Biraz muhabbet edeceksin. Bir muhabbet. ikiniz Söyle muhabbet etsin. Allah aşkına ikiniz konuşmalarının içi Bir dakika abi. Bir dakika. Ne ne abi? Abi? Sude biraz ve de bir de Patron. De ki bir, dakika. De de bir dakika. Sude ve Patron burada iki dakika muhabbet çeviremez. Ben de burada... Buraya imzamı atıyorum, dinlemedeyim. İkiniz aranızda konuşun. Sen, sen, mi, sen mi çeviriyorsun muhabbeti? Ben neyi merak ediyorum biliyor musun ben patron? Demek yani. Bir dakika, bir dakika. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun patron? Sen... Abi sen çok boş yapıyorsun ya. Yok yok, Gerçekten. sen eğer bu içi boş dediğimi yanlış anlama bu arada. Hani yanlış anlama, belki de doludur. Ama ben inanmıyorum ki sen iki cümle Sude ile konuşamazsın veya Sude senle konuşamaz diye düşünmüyorum yani. Hani bir tanışın bakalım, nasıl tanışıyorsunuz? Hayır, abi. Hayır bir dakika bir dakika, bir dakika amaç, amaç ne abi amaç ne <gülüyor> aynen öyle aynı. sen bana amacını bir söyle gerçekten de tamam diyeceğim ya. Abi amaç bak sonunda anlatacağım size Hayır, o fotoğrafı koyum bana. Mi? Yok Sorunlu abi bir ne? anlat anlat abi. Bir şey söyleyeceğim ben sana anlat. bir bok atmıyorum bir şey yapıyorum niye eksiği düşüreyim seni sana diyorum ki sen Sude Hanım'la. İki muhabbet çeviremezsin diyorum ben. Bu kadar. Benim tezim bu yani. Evet abi çeviremem. Senin sorunun bu mu? Çeviremiyorum evet. Var mı bir sıkıntın? Sude Hanım bir merhaba der misiniz patron beye? Konuşamıyorum tamam. Abi sen boş adamsın harbi, ya. ya. Sen Ay iyi akşamlar harbi. Sude. Harbi sen, harbi hayır, sen hayır. boş adamsın ya. Bir şey söyle mi Sude? Az önce evet. ne yaptı biliyor musun patron? Söyle ne yaptım? Şuradan dedi ki iki tane kız düşürelim ne de dedi. Benim dedi fotoğrafı da koydum dedi. Buraya zaten düşerler dedi mallar dedi. Üstsüz fotoğrafımı koydum dedi. Yemin çok düşüyor dedi. Bir dakika bir dakika. Burda aynen bu şekilde de söyledi ve sen... <gülüyor> Polemik yarattı ben buna <amına> koyum lobide. <gülüyor> lobide bir anlık kriz yaşandı anladın mı? Kesinlikle. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <gülüyor> Burkan, bir şey sorabilir miyim? Tek bir sorun. Var.